<gülüyor> Merhaba basitlerim ben Serdar ve GTA 3'e baştan hoş geldiniz daha önce küçük bir başlamıştık demiştik ki wow dostum bu oyun Vallahi Çok zor Şu an bunu oynayamam demiştik ama sanırım oynama vakti geldi ee, Wow ben başlayacağım o zaman şu an çok içine girdim version 1.1 falan diyor Oyun Türkçe gördüğünüz gibi inşallah hiçbir bir sıkıntı bir şey yoktur Oyun yüklü var mı lan? İptal yok yani bir şeyimiz yokmuş İyi zaman başlayalım. Hadi bakalım GTA Önce başlıyoruz. Geniş ekran, güzel her şey iyi. Gözlerimiz umarım iyidir. Ses çok fazla, wow! Cities in shock today as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning. As yet no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack.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 Uh -huh. It's no problem to kill you. You gonna be sorry. Aye aye, get lost. Ugh. Ugh. Bir dakika, bir şeyleri ayarlayalım. Karasınlayıcı kapalı olsun, kare senkronizasyon da kapalı olsun. Bunlar çizim mesafesini artırabilir. Parlaklık değil ve şu... Borders mı? Geri dön ses ayarlarından da oyunun sesini de azıcık şey yapalım. Böyle iyiyiz sanırım. Harım bu şekilde çok iyiyiz. Ah, oh be. Mis gibi. Evet al hoş geldiniz baştan GTA 3. E. Ee, evet. Şey hareket ettiremiyoruz değil mi? Şu an. Lan poliserim geliyor peşimizden. Yok. Bu harita, şehirde yolu bulman için kullan, analım. anladım, kullanırım. Burada da benzer problemleri yaşayabiliriz. Çeşitli. Çok yeni bir şehri keşfediyorum şu an ha. Çok heyecanlıyım, azıcık şeyim böyle diye. Yeni bir oyuna başlıyor gibiyim. GTA 3'ü hiç oynamadım, bir tek sizinle oynayacaktım. Sonra da devam edemedik zaten seriye. Ama bugün devam edeceğiz. Haa, burada Elfreni diğer oyunlardaki gibi çalışmıyor. Vay be. Gidelim bakalım. Mekanları da hatırlamıyor değilim. Hatırlıyorum. Bu yer. Aha. Aha. Düzelt ses seviyeleri hakkında bana bir feedback verirseniz çok mutlu olurum. Yorumlarda duyuluyor mu duyulmuyor mu anlaşılıyor mu anlaşılmıyor mu. Yanındaki garaj oyunu kaydettiğimizde bir araç muhafaza edilebilir. Güzel. Hah. connected go araç geri gidemiyor. Büyük bir ihtimalle F'den kaynaklanıyor. Frame limiter'dan kaynaklanıyor. Olsun. Azıcık problem yaşatacak bu tabii ki ama. Ben zamanla hallederiz. Gerçekten geriye gitmek için Geri gitmeyeceğiz yani geriye gitmek gibi bir... Oyun kapandı. Şey yapmamışlar yani. Sanras, şey, Vice'li birer DLT niteliğinde değilmiş. Gerçekten bazı şeyleri iyice geliştirmişler. Araç sürüşü gibi. Yoksa şu an kesinlikle süremezdim. araçları yine böyle döndürebiliyorum evet. Karı hızı sağ olsun. Sol taraftan gidelim bari bu sefer. Arabaları dikkatli süreceğiz Çünkü Geriftez ne yazık ki çalışmıyor. Geriftez GTA 3'e daha icat edilmemiş. Ee, yani doğu yakasında Geriftez yok. Batı yakasında var öyle düşünelim. Hah geldik ulan. Mavi Derya'nın ortasında dur. Burası Luigi'nin kulübü. Tamam okey Luigi'nin kızları hadi bakalım. İyi, güzel. Yine donmadı yani. Bir şey olmadı. Az önce ne oldu bilmiyorum ama umarım bir daha olmaz. Dondu mu lan oyun? Şu an yüklüyor mu dondu mu? Allah Allah. Yo, Dikler donmalı sanırım oyunu dondur. Ulan. Efsanevi oyun GTA 3. Her şeyin başladığı e, güzel oyun. Bir remake'ini getirseler güzel olacak. Aslında şeyin duyurulmasını bekliyordum. Belki bir Gamecom'da olur dedim olmadı. Tam belki PlayStation'da duyurulur dedim, duyurulmadı. Remake trailer'ı bir şey veya resmi bir duyuru ama olmadı. Dedim ben başlayayım, ben şimdi başlayayım daha sonra hallederiz. Oo. Çok, çok ilginç. Geri sadece belirli yerlerde yapamıyor. Right Anladım. Tamam hocam sen yerle. Güzel. Ya siz çok keyif alacaksınız ya da ben ama birimiz çok keyif alacağız. İkimizden birisi çok keyif alacak. Ben direksiyonu böyle kullanıyorum gerçek hayatta. Arabadan çıkıp e, ittiriyorum arabayı. Yönü değiştiriyorum. Ay yukarıdan tren mi geçiyor şu an? Yoksa bu yağmur mu? Yok tren geçiyormuş. Wow, okey güzel. Haydi bakalım mavi derin ortasında durduk. Beklesek mi acaba? Yeterince beklersek? Güler mi? Acaba? Gelecek misin oyun? Diyorsun bu sefer olur mu? Üf, bekleyelim bari. Evet GTA 3. Bir süredir oynamak istiyorduk. Bir süredir oynamak istiyordum. Bir süredir başlamak istiyordum. Ee, bugün de olan GTA mı, GTA 4 mu oynayayım, Andreas mu oynayayım, başka bir şey mi yapayım falan derken dedim ben GTA 3'ü açalım. GTA 3'ü oynayalım. Hayat, hayat çok güzel, hayat çok ilginç, çok güzel. Çok farklı. Karakterlerin hepsi bir yere bakıyor, bu karakterlerin hepsi nereye bakıyor acaba? Aa ulan başladı, wow! Donmamış! Şaşırdım ha! Umutlarımı kesmiştim, çözüm arıyordum böyle, telefondan çözüm arayacaktım. Wow, okey güzel. İnşallah devamında bir bir save alabilirsek çok mutlu olacağım. Bir kayıt alabilirsek. E, Elinde ne var lan? Elinde böyle bir şey var ama. Hey Öyle mi? I pick Ne kadar doğaçtıma girerler ya. Yine bekleyecek miyiz? Okay. Bir arabaya bin. Ey buna binelim bari. Şöyle yavaş yavaş gideceğiz bu sefer, rahat rahat gitmeye çalışacağız çünkü Geri yapamadığımız için Dikkatli olmamız gerekecek Bu da böyle ilginç bir challenge olacak bizim için Geri fides olmadan GTA oynamaya çalışıyoruz hadi bakalım Birçok konuda geri fides atmayı seven ben Arabayı durdur ve Misty'nin yanına gelmesini bekle Bebeğim selam Arabanın her yeri haşat oldu. Luigi'nin kulü... kulübüne götür. Anladım. Evet ben sana karşı dürüst olacağım. Luigi'nin kulübüne kadar gidemeyebiliriz bu arabayla. Bazı gerçekler var. Farkına varmamız gereken. Bu gerçeklerden birisi de şu an bu arabanın çok kötü durumda olması. Buradan bir şey yapıp aynen bol bol durmamız gerekecek bu günlerde. <gülüyor> bol bol durmamız gerekiyor. Ses hala azıcık fazla değil mi? Böyle daha iyidir diye tahmin ediyorum. Görev tamamına 1500 dolar. ilk görevden de 1500 dolar aldık ha. Teşekkürler. Ben eve gidiyorum hacı. Ben eve gidip saveleyeceğim. Şu bu araba... Saatli bomba. Acaba arabayı garaja koyarsan düzelecek mi? Biraz ekstra para kazanmak için taksicilik yapalım. Yapalım lan! Hocam bir dakika. Arabayı ben de geri çekebiliyorum. bu frame room yeter açınca oyun sapıttı ha. Bakalım şey iyi olacak mı? Aa evet araba düzeldi şimdi güzel. Sanırım yeniden spanlanıyor oraya koyduğumuz arabalar. Oh artık şeyimiz var. Bir sopamız var. Bir şuraya kaydet. Bir daha... Şuraya kaydet. Luigi'nin kızları. İçeride neler var ya? çeliş bir şey yok ha. Bir ocak var. Bu hiçbir şey yok. Burada küçük bir televizyon var. Televizyonu da yatağın karşısına koyarsın yani yanlış yapmışlar. Küçük bir poster, mikrovalgal fırın, makine, okey. E bir göre daha yapalım ondan sonra taksicilik yapmaya başlayalım. Tabi onu unutmuşum ben. şey Böyle böyle çıkaracağız bizim arabaları. Ya dur ya şunu frame limiter'lı oynayalım böyle olmaz çünkü. Bakalım bir doğru şey mi? Oh. Oh ho ho Sizin gözleriniz güzel, benim de gözlerim güzel. O yüzden bunu bir kapatalım. Ve GTA 5'teki frame limiter sorunları için çözüm varsa bunu duyabilirim. Bu güzel olur. Sunrise için o kadar da gerek yok ama. GTA 3 için müthiş problemler doğuracak gibi. Çünkü arabayı geriye çekemiyoruz şu an. Nereli lan bu? Ha şu arada mıydı? Elimde sopamla böyle gidiyorum. Bad fellas. <gülüyor> bu görevi başlatmak için mavilerin içine yürüyorum. Evet, şaplak atma bakalım oraya buraya. Luigi said to to give you this so here here take it. Very welcome. It's a new high on the street. Goes by the name of Spank. Some And introduce a bat to his face. Then take his car, respray it. I want compensation for this insult. Birisini öldürüp sonra arabasını alacağım ne yapacağım? Ha silah alacağım. İlan bu evde de vardı zaten. Çok bir şey fark etmedi. Ben koştururdum mu ne yaptın? Bir yürümek mi zor geldi acaba? De ben bu şehrin havasını da almak istiyorum ya. Bu şehrin ruhunu da içime çekmek istiyorum. Ya. İn yani çok minimalistik bir şehir olduğunu düşünüyorum bunun. Güken yani dörtteki GTA GTA 4'teki Liberty City ile karşılaştırılamaz. Diğer adam Vaiści ve San aslında da çok karşılaştırılabileceğini sanmıyorum. Onlardaki detay seviyesi de bir hali yüksek. Biraz daha deneysel bir şey olduğu için. Ama yine de ilk kez böyle bir şehir ee, şey aktarıldığı için. Dur bakalım. Hayır hayır harita. Aa, aa harita yok. Aa ulan harita yok. Görev yazılır. Hayaller. Evet. Arte yok. <gülüyor> Sol alttaki aritayı kullanacağız. İyi bakalım. Umarım çok karmaşık şeyler yazmamışlardır. Yani evet şey Rockstar ilk kez böyle bir şehri 3 boyutlu temsil ettiği için çok merak ediyorum acaba nasıl bir şey yapmışlar. Neye benzetmişler. Merhabalar. Kaldın orada şu an. Arabasını al ve yeniden boya. Öldüm lan. E boyayalım bakalım. E güzel. GTA 3'te yapmamı istediğiniz şeyler varsa lütfen onları da bir belirtin. Şey yapın. En azından bir aşina olalım. Yani hepsini yapabileceğimi hepsini yapabileceğimin garantisini vermiyorum ama yapılabilecek şeyler varsa yapalım. Güzel olur. Keyifli olur. Eee... Çünkü bu %100 bitirme, o %100 neler var, %100 bitirilebilecek neler var onu çok bilmiyorum bu oyunda ama. Ee, %100 bitirmeden ziyade e, oyunu bitirmeye çalışıyoruz. İlk kez deneyemiyoruz şu an. O yüzden varsa bir şeyler oynayalım. Oo. Okay, yine dönebildik. İnsanların söyledikleri böyle şöyle şöyle gidiyor. Ha. Böyle birden söylüyorlar. O yüzden frame limiter şu an azıcık sorun çıkarıyor. Tam deneyemleyemiyoruz oyunu. Evet, San Andreas'daki gibi ne kadar vahşi süremeyeceğim anlaşıldığı kadarıyla. Bu bin dolar harcayacak mıyım ben şu an? Anladım. Arabayı Luigi'nin garajına sakla. Hocam bir dakika, arabayı geri itiyorum. Böyle şey yapalım ha. Oh mis. <gülüyor> Araba yerde aslında bu şekilde geri itmek de şey olurmuş, Birazcık keyifli olurmuş. Ah Luigi'nin garajı orada tam. Ben de artık tabii geriye gitmek çok zor olduğu için trafik kurallarına tabi oluyorum, olmak zorunda kalıyorum. Luigi'nin garajı burası. Mı? bitti o zaman. Öf 4000 dolar. 1000 dolar da bize almalılar. Güzel. E, şu an dolaşacak birimiz yok. İyi. Güzel. Taksi bulursam o polis arabası. Acaba bir polis arabası alırsam ve bir biraz polis istasyonunun etrafına bakarsam şeyler bulur muyum? Ses seviyeleri falan da azıcık bir şey yapmış gibi yani azıcık yapmış gibi. Polis ile şey yan yana açamıyorum anlamıyorum anladım. Aa taksi olan. Taksi durdurduk ha Çekel bakayım bir sen oradan taksi. Öndeki taksi aa öndeki taksiyi kovalayamıyoruz. Öndeki taksiyi koğlayamıyoruz ama sen bir taksimisin? Sen bir taksisin? Azıcık bir taksilik görevi yaparız. Azıcık bir para. Numpet ya da Caps Lock'a bas. Müşteri ara. Hemen efendim. Zamanlı şey var mı ya? Zamanlı şey koydular mı? Koymadılar. Çin mahallesindeki punk noodles. Anladım. Çin mahallesindeki punk noodles nerede? bir fikrim yok ama götürmeye çabalarım. Haritam da yok. Ha, okey burası. Şuradan gireceğim. Hayır hayır hayır şerefsiz. Ha, oh be müşteri ara. Analım. Az ha, zaman hala devam ediyor. Hocam çabuk gel. Çabuk gel. Çabuk gel. Çabuk gel. Portland ihracat ithalat garajı. Analım. Hemen yapıyoruz. Ha para aldım ha. Azıcık bir para aldım. 45 saniyen var ya inanılmaz. Çok kısa süreler. Umarım doğru yoldan gidiyorum. Hiçbir fikrim yok. Haritayı da tanımıyorum. Şey de yapmıyorum. Tamamen Tezgah Oh Geçtik Müşteri bul hemen bulduk Çabuk hocam çabuk çabuk Zaman geçiyor zaman geçiyor Aziz Mark'taki Marco'nun tavernası, anladım. Aa bu şey mi lan? seyit Mark's Bistro mu bu? Sanarayasla geldiğimiz yer mi? Bir bakalım oraya burada bulacak mıyız? Çekilin yoldan çekilin, geriftez yapamıyorum lütfen yoldan çekilin. Evet haritaya sahip olmanın verdiği dezavantajlar. Gerçekten şu an ancak farkına varıyorum. 30 saniyen mi kaldı zaten yakınmış. Adam vakitler herhalde sarkmıyor diğer şeye. Ha yok lan burası evet Saint Marks Bistro gerçekten. Oo. Mis azıcık. Oru. Dön atla atla istikamet Kerhane Mahallesi'ndeki anılım. Bir kulübe gidiyoruz. Memur beyler işimizden gelmeseniz memur bireyler. Taksicilik yapmaya çalışıyoruz şurada. Yani helal iş yapıyoruz. Şey yapmıyorsunuz. Helal olmayan iş yapıyoruz. Yine bir şey yapmıyorsunuz. Yine karışıyorsunuz. Hah, polisler gitti de güzel. Müşteri ara, hemen efendim. Lan! Sarım sarkıyor. Gel bakalım. Aziz Mark'taki biz... Lan, az önce orada değil miydik? Dört müşteri taşıdık, bu beşincisi herhalde. Burası kesinlikle San Riyas'ta o insanları öldürmeye geldiğimiz yer. Kesinlikle. Hmm. Bunun için... Böyle yapmamız lazım. Ah taksi görevi sona verdi. Tamam neyse boşver. Para kazandık ha. İyi para kazandık. Araba sadece heyecanlı. Sıkıntı yok. Araba sadece heyecanlı. Ben, benlik bir sıkıntı yok. Benlik bir sıkıntı yok. Ben gidip sevdesem mi acaba şu kadar parayı aldıktan sonra bilmiyorum. Ama taksicilikle iyi parada kazanılıyormuş. Onu da öğrendik şu an. Burada duran arabayı alacağım falan, falan hiç yok. Yoldan geçen her, herhangi bir arabayı alırım artık. Diyorsunuz, GTA 4'te ve San Andreas'te biraz şeydi yani. duran arabaları alsak daha iyi olur sanki gibi. Yok burada yoldan geçen her arabayı alacağım. Ha ben yeni görev yaptım zaten aynen. Şapla öldürdüm. Dön. Şuradan tavşan gibi zıpla ya zıpla ya. Lan bütün oyun şu an şeyde gidiyormuş gibi. Son hıza gidiyormuş gibi. Ne varlar taksi bey? İçinizi sonlandıracağım sizin. Çünkü görev yapmam lazım. Evet, frame limiter, e, kare sınırlayıcı bir aletmemiz lazım. Yani şu kare hızında oynamayı bir çözmemiz lazım. Ondan sonra her şey çok güzel olacak. Ona ben bir bakayım. Siz o e, şeyleri yazın ne yapılır ne yapılmaz. Bu şey var mı? Şuradan giremiyoruz. ama. Ya gelemiyoruz açık. Dostları çıkaracağım. Burada bir şeyler var mı? Dahil at bir şey o ne be? Gizli paketler, bir tane topladın, yüz tane var. Aa, gizli paketler var yani. Okey. Benim için misliyiz sur. Anladım. Tamam dostum. İyi iletişim kurduk arkadaş, ben hiçbir şey söylemiyorum. Söylesin. Alırız. Diablo, Diablo sentiment. Anladım. Bütürüm hocam. Anladım, Anladık yapalım. Araba aversin bir. Araç bul diyor şerefsiz. Ulan aracı sen versene bir. Aksıyla gidelim bakalım yapalım. Çekil bakalım hocam. Misliyi al hemen. Taksiyle almış olacağız. Yani aslında güzel bir kılıfta bulduk kendimize. Misli bir müşteri biz de... Taksiciyiz. Taksici sadece gidip müşterisini alıyor. Ketelerin de saldırması için hiçbir sorun yok. Oh mis gibi. Misty burada olduğunu hava vermek için left cheat. Ha, kornaya bastık, okey gel. bakalım. Aynen, yavaş yavaş gel. Hiçbir işimiz yokmuş gibi gel. Yavaş yavaş, az uzan, yere de uzan bir dinlen yani. Çok yürüdün şu an, bir yere de uzan. <gülüyor> Lan dur. Şimdi Misty Misty'nin, yerine değil, Misty sensin zaten. Şimdi bin bakalım, gel. Aynen arkaya bin. Öldürdüm. Kim, kimse o öldürdüm yani. Nasıl bir çeteci öldürdüm şu an onu. Çete savaşında bir taksici başlattı. Arabasıyla ezdi. Aaa olam buralar GTA 4'te de vardı ha. Hatırlıyorum buraya benzer yerler vardı şu an. Şey yaptı yani bir... Azıcık azıcık bir çağrıştırdı. Şeyin kaldığı yer. Ee, McRary'lerin kaldığı yer. Auto painting mi? Buraya mı geleceğiz? Taksiciyim var ama. Taksiyi hep boyasam ne olacak? Turkuaz taksi olur en fazla. Gel bakayım. Aa burada çalışma çıkacak. O belli. Anladım. Ben bu Ben ben benim ismim ne ya? Benim ismim oğlum? Ben benim ismim Joey falan değil miydi? Neydi benim ismim? Onu değil. Görev tamamlandı. A bitti lan görev. Bu mu lan? Devam edelim bari ne bileyim 5 ila 21 arası ya. Bir görev de oradan yapalım o zaman ne bileyim. bu tutmadı yani bu görevi Bununla bitiririm dedim hiçbir şey olmadı yani sadece şey dedi git gel okeli okay. deli gibi sürüyoruz ha alıştık bir kez alışınca deli gibi sürmeye bir daha bırakamıyorsun Bomboş bir U dönüşü yaptım. O ne oldu lan az önce? Birileri sıkmaya başladı. Daha silahım yok ha ben şey değilim şu an güvende değilim. Yine bir bomboş bir U dönüşü daha yapacağım. Ben acıkmaya başladım. Sen Ben acıkmaya başladım. Yani. Daha var aslında. Oooo. öldü. Çok yaşamayacak bu taksi. Böyle bırakayım o taksi ihtiyacı olan alsın. Acil bir ihtiyacınız varsa çünkü çok da kullanacak bir şeymiş gibi görünmüyor. Anladım, bir vukuat olacak. Ben kimsin? Ben birisi değilim. Ben konuşamıyorum. Petayıldan bizi vurduğu için travma yaşadık. Konuşamıyoruz. One of Teşekkürler hocam. Teşekkürler patron. Beyim. Amunation. Tamam. Ha Onunla gidemiyoruz. Taksi. Benim yıktığım taksi mi? Aa evet. Yürü sen şunu. Heh. Oh mis gibi. Taksi sağlam. Dur dur dur. İlk önce bir gidelim silahçıya. Taksicilikten birikmiş paralarımız da var. Hemen... Hemen duman çıktı be. Hocam Van'la el koyuyorum. Sanırım adamın kolundan çekerek açtım burayı. Emin olmamakla birlikte... aa oradaymış hemen şey. Tamam dur. Aksiyon yaşayacağız. İlginç bir final olacak. Görevler birazcık kısaymış ama... Onu... Çok tutmamışlar. Girdik. Anladım. Çek güler. Arkada... Tabancamı bıraktım. Gerek olduğunu sanmıyorum şu an. Tabancamız var artık. Şimdi vuracaksak, hazırız. Diğerleri stokta yok çünkü. Bu silahçının stoğunda en ufak bir silah yok. Barışçıl bir silahçı, silahçıymış o. En güçlü silah beynimizdir diyerek hakaret ediyor. Kalem kılıçtan keskindir diyerek hakaret ediyor. Aa Şerif'se bak. hakaret ediyor. Aa! La, öldüm. Ama görev tamamladım. Anladım teşekkürler. Öldüğünde en yakındaki hastaneye götürürsün. Aha, Anladım anladım. Silahlarını kaybedersin ve yapmakta olduğu herhangi bir görev başarısız olur. Yok ben başarılı oldum. Orada zırhta mı vardı zırfta mı gördüm? Sanki şurada zırfta vardı ama Distol ammunition stoklarında, okey. Güzel. Bundan araba alırsam, çok mantıklı olmaz benim Yoldan geçen bir arabayı alsam, mantıklı olur yani. Gel bakayım, ben eve gideyim. Eve gidip bir seviyelim. madem görev başarılı oldu. Çünkü araba patlayınca karşımızdakileri öldürdük. Ve şu vaziyette daha fazla. Ee, oyunu oynayamayacağımızı en azından düzeltene kadar oynayamayacağımızı fark ettik. Bir şey yapalım. Bir kendimize gelelim. Ya dur bakalım. Bilmem ne vukuatıydı değil mi? Umarım başarılı olmuşuzdur. Evimizde hemen şurada zaten. Gerçekten vukuatlı bir ölümdü yani. Anladım kadarıyla kare hızın yüksek olmasından dolayı arabalarda hemen zarar görüyor, parçalanıyor. Çünkü patlattılar arabayı. Arabayı patlattılar bizi ölü öldürdüler. Kendileri de öldü de. Dinlediğinden doğabiliyoruz. Bizim böyle bir şansımız var. bakalım doğru muyuz? Taksicilik paraları buna yaşadı. Aynen vukuat kaydedilmiş. Umarım şey değildir. Bize de şöyle e, Liberty City manzarası e, yani baksanıza Hava, havaya, bakın, bak, havaya bakın. İnanılmaz. Her şey böyle hızlı şekilde geçiyor. Evet şu herif geriye bakamayacağı için e, sizlere şu şu manzardan mı şey yapayım? Ne yapayım? Dur birazcık daha ortada şey yapayım aynen. Hah. Şu manzardan veda edeyim. İlginç bir manzara. Ve evet dostlarım ahplarım bu da GTA 3'tü. Böyle bir denedik, oynamaya çalıştık. İlginç durumlar, alanlar oldu. Ee, şimdiden teşekkür ederim izlediğiniz için, beğenileriniz için, yorumlarınız için. Ee, yapmamı istediğiniz şeyleri veya önerilerinizi veya küçük küçük yardımcı olabilecek e, ipuçlarınız varsa yorumlara lütfen onları da belirtin. Ee, bir dakika tren geçiyor biraz gürültü yaptı. <gülüyor> e, açıklamada bir takım başlıklar bulabilirsiniz. isimler, linkler bulabilirsiniz. Hoşunuza gidecek. E, sonraki videoda sonraki defaya, yayına veya videoya artık ne olursa görüşmek üzere. Hayatını yüksek çözünürlükte mutlu ve huzurlu kalmanız dileğiyle. Bay bay.